Yanıyor tüm şehir alem, unutursun gülmeyi bazen Tüm cümleye mi imalen, gülebiliriz küller uçarken Sarhoşluğum, nefretim banem, gülebiliriz her şeye rağmen Ama sadece ünlem ifadem, doğabiliriz küllerimizden Yeniden. Yanıyor tüm şehir alem, unutursun gülmeyi bazen Tüm cümleye mi imalen, gülebiliriz küller uçarken Sarhoşluğum, nefretim banem, gülebiliriz Ters şeram en ama sadece ünlü mi ifadem Doğabiliriz küllerimizden yeniden Tutuşsun bedenim önemi yok yutu Nefesim bedelim mor Kömünün sonunda kim kalır yanında Ne adın Ne işin Ne de bir dost Her <gülüyor> yanımda yarayken arama yoklar Biri acın kenara ama yok olmanı isterler dostluklarının sebebi biri para ve o Karabili hisimizde çöktü umutlarım yere dese bile ölümsüz bir kolda yuksurtan tek başına yürü unca yuksurtan tane bunu da görüyor Karabili his Çöktü omuzlarım yeredeyse bile ölümsüzlük Onca yükü sırtlan tek başına yürü Onca yükü sırtlan bunu da görür yanıyor tüm şehir alem bunu gülmeyi bazen tüm cümle ünle mi malen gülebiliriz küller uçarken sarhoşdum nefretim banem gülebiliriz her rağmen ama sadece ünlem ifadem fadem doğabiliriz küllerimizden Meriden yanıyor tüm şehir alem bunu gülmeyi bazen tüm cümle ünlemi mi malen gülebiliriz küller uçarken sarhoşdum nefretim banem gülebiliriz her rağmen ama sadece dünle ifadem fadem doğabiliriz küllerimizden